Selam arkadaşlar sevgili ikizler arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Ben Şengül İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için Ekim ayında benim sevgili ikizler arkadaşlarımı neler bekliyor sizler için şöyle güllü fincanımla kahve falınıza bakacağım ardından da bir kaç tane tarot açacağım sevgili arkadaşlarım daha fazla uzatmadan sizlerin açılımınıza geçmek istiyorum çünkü dakikalar ne kadar uzarsa yüklemem o kadar zorlaşıyor sevgili ikizler arkadaşlarım inşallah iyisinizdir bakın evet şöyle bir bakalım sevgili ikizler arkadaşlarımı neler bekliyormuş Ekim ayı içerisinde efendim olumlu mu olumsuz mu mutluluk mu var mutsuzluk mu var şöyle bir bakalım genel olarak sevgili arkadaşlarıma biraz karışık Biraz karışık şeyler var duygularımız karışık kafamız karışık her şeyimiz allak pullak değil mi sevgili ikizler arkadaşım bir türlü muradına erememiş olan ikizler arkadaşlarım ama merak etmeyin bakın burada yüzde elli yüzde elli çıkmış yüzde elli ikizler arkadaşlarım Ekim ayı içinde bir ferahlık yaşayacaklar yalnız yüzde ellisi hala tam olarak bakın burada sıkıntı atlatılmamış kafalar allak bullak bakın %50'si de ferahta görüyor musunuz nazar da gitmiş bu ay için en azından Ekim ayı içerisinde üstünüzde nazar yok ağırlık olmayacak sevgili arkadaşlar şöyle daha detaylı bakayım ben sizler için bay bayan hepinize söylüyorum sevgili arkadaş ama güzel çok güzel kısa da olsa 1 2 3 4 5 6 6 yolunuz çıkmış saymak durumundayım canlar temiz temiz kısa kısa şehir içi temiz yolculuklarınız çıkmış nerelere gideceksiniz tertemiz gideceksiniz tertemiz bu bir gezinti olabilir bir davet olabilir iş görüşmeleri olabilir olur da olur sevgili arkadaşlar tertemiz gideceksiniz tertemiz döneceksiniz hiç merak etmeyin gittiğiniz yerlerden güzel temiz çıkmış Kafalar karışık, biraz karmaşa içinde olan sevgili ikizler arkadaşlarım var. Bay bayan, efendim hepinize söylüyorum. Şimdi önce ben sizin iş hayatınızdan giriş yapacağım. Çok güzel, Aa, harika. Balıklarınız resmen kıvrılmış sevgili arkadaşlar. Özellikle de adında F harfi olan arkadaşım. Sevgili ikizler arkadaşım. Adında, adınızda bakın. Adınızda F harfi taşıyan sevgili ikizler arkadaşım. Çok şanslısın. Bu bir şans oyunu olabilir bay bayan hepinize söylüyorum F harfi taşıyan şans oyunu olabilir ya da bir miras diyelim ikisinden biri başka bir şey olamaz sevgili arkadaşlarım veya yüklü bir iş hayatına adım atabilirsiniz o kadar büyük bir balığınız F harfinin üstünde kıvrılmış ki onun kıvrılması sonucu F harfinin önü açılmış temiz feraha doğru gidiyor lütfen Ekim ayı içerisinde sevgili F harfindeki bay bayan ikizler arkadaşlarım lütfen şans oyunlarını deneyin deneyin derim aman Allah'ım çok güzel size güzel şanslar gelecek çok güzel hakikaten F harfindekiler harika yırttılar diyebilirim öncelik sizde şimdi çalışan ama kendi işinizi yapıyorsunuz sevgili adında yine tekrar gözüme takıldı adında R harfi N harfi olan sevgili arkadaşlarım siz zaten bazı sıkıntıları artık içinizde ya bitirdiniz ya da olumlu düşünmeye başlamışsınız. Harfleriniz düzelmiş sizin. R ile N harfi olan arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Siz de zirveye doğru gidiyorsunuz. Hatta bir tane K de çıkmış tertemiz yolunuzla aynı düşünceye aynı duygulara siz devam edin. Tertemiz yolunuz sizi zirveye çıkartacak aydınlığa doğru gideceksiniz. Bu harfteki arkadaşlarım. Şimdi çalışan arkadaşlarım ya kendi işinizi yapıyorsunuz ya da başka birinin yanında çalışıyorsunuz değil mi canlar? Tamam olabilir. Yeni atılım yapmayı düşünen sevgili ikizler arkadaşlarım var. Bay bayan cinsiyeti yok. Maceraya atılmak istiyorlar. Yeni bir proje düşünen ikizler arkadaşlarım var. Macera üstüne maceraya atılmak istiyorsunuz. İş hayatıyla alakalı sevgili arkadaşlarım bunu sakın yapmayın. Yapmayın kötü. Yani siz bu atılımı yaptığınız an bu macerayı iş hayatıyla alakalı ya projeniz var ya yeni bir iş kurmayı düşünüyorsunuz. Bu resmen bir delilik gibi bir şey bu. Bunu yapmayın. Bu sizi kayıba getirecek. Kayıp kayıp kayıplara getirecek sizi aman aman. Aman o düşünceleri bir kenara bırakın. En azından Ekim ayı içerisinde şöyle bir kenara bırakın onları. O sizi sizi nasıl diyeyim öyle karanlığa, dipsiz kuyuya getirecek size kazandırmayacak kayıp verecek tamam sakın hani maceraya atılmak isteyen iş hayatıyla alakalı projeleri olan sevgili ikizler arkadaşlarım sakın bunu yapmayın en azından 2 Mayı şöyle bir geçsin lütfen lütfen diyorum bakın çünkü karanlığın içinde düşünüyorsunuz dipte karanlığın içinde düşünüyorsunuz yapmayın iş hayatıyla alakalı çünkü kafanızın üstünde küçük küçük balıklar çıkmış iş hayatıyla alakalı düşünceleriniz var delilik yapmak istiyorsunuz bunu sakın yapmayın sizi daha da bu şekilde gördüğünüz gibi karanlığa itecek kayıplara verecek sizi kayıp hazır elinizdekinde de kaybedeceksiniz onu da söyleyeyim onu yapmayın bay bayan hepinize söylüyorum canlar şöyle siz hayırlısıyla güzel insanlar hayırlısıyla şöyle şu 3 ayı bir atlatın şu önünüzdeki 3 ayı bir atlatın Ekim Kasım Aralık değil mi şu 2019 yılını bir atlatın Hayırlısıyla 2019'u atlatıp 20'ye girin Ondan sonra görün şöyle yavaş yavaş Hayatınıza güzelliklerin Ferahın geldiğini görün Sevgili arkadaşlarım Şimdi nişanlılar Sözlüler harika güzel Evliler de güzel çıkmış Çok güzel Küslerde barış da var sevgili arkadaşlar Küslerinizde barışlar da çıkmış Çok çok güzel çünkü genel olduğu için Herkes barışmayacak diye bir şey yok. Herkes barışacak diye de bir şey yok. %60'ınızda barış çıkmış. Çok güzel. Hatta muradına erenler dahi çıkmış. At üstünde atlar çıkmış. O da çok güzel. Eks midir? Küsmüdür? Burada iğrenç bir şey çıkmış. Ben de şimdi bu tür şeyler çıktığında kendime hakim olamıyorum sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Sevgili ikizler arkadaşlarım bay ya da bayansınız bakın ben cinsiyet vermiyorum. Ya bu eksiniz ya küsünüz diyeceğim ama eş değil kesinlikle evli değilsiniz. Söyleyeyim ben size evli değilsiniz nişanlı sözlü falan asla öyle bir şey yok. Nasıl diyeyim yani aslında bu insanla bu, bu kişi artık bu insan benzeri her kimse sevgili ikizler arkadaşlarım aslında bu insanla tam olarak yaşadığınız bir şey yok sizin. Bu insan sizi uzaktan uzağa mı gördü, bir ortamda mı gördü, nerede gördü bilmiyorum. Burada çıkmamış ne olduğu, geçmişiniz hiç görünmüyor ki ben hayal olduğunu düşünüyorum. Uzaktan uzağa görmüş bu insan sizi hakkınızda hiç iyi düşünmüyor. Canlar, erkeksiniz veya bayansınız, bilemem hakkınızda hiç iyi düşüncesi yok bu insanın. Siz de onun kim olduğunu biliyorsunuz. Zaman zaman siz de onu düşünüyorsunuz o insanı aman aman. Hakkınızda hiç iyi düşünmüyor özellikle de bayan olan kardeşim. Size bunu söylüyorum. Beylere genelde otur şeyler yapılmıyor. Hakkınızda karşı taraf hiç iyi düşünmüyor. Tamam söyleyeyim mi ne olduğunu? Hiç hiç hiç sizi iyi iyi hayal etmiyor. Sizi iyi düşünmüyor bu insan. Kötü şeyler düşünüyor. Yani nasıl diyeyim böyle bir kaç kişiyle anlaşıp Kaldıralım götürelim ne yaparsak yapalım anlayın ne demek istediğimi sakın eksiniz de olabilir bu insan geçmiş çıkmamış küsünüz de olabilir ama yani tam bir felaket düşünceleri var haberiniz olsun onu geçelim sakın sakın biraz da uzağınızda bir bunu söyleyeyim yani öyle hepinizde partnerlerinizden kuşkulanmayın şimdi dilim varmıyor söylemeye bu insandan öyle nasıl diyeyim ya şehir dışında biri bu insan ya yurt dışında bir baya baya bir mesafe var aranızda hiç hakkınızda iyi düşünmüyor bu insan çok kötü şeyler planlıyor sevgili ikizler bayanları özellikle de size söylüyorum bunu çünkü o, bu plan bir erkeğe yapılamaz bu nedir ya mutlaka bir yerden bir şey çıkıyor arkadaşlar bu Allah aşkına benim mi buluyor mu bilmiyorum ki genel olarak Bakıldığında sağlık çok güzel fena değil sevgili arkadaşlar maddi olarak da güzel şeylerle karşılaşacak benim sevgili ikizler arkadaşım karşılaşacaksınız ama küçük çaplı ama büyük çaplı balıklarınız çıkmış zaten adında F harfi olan arkadaşlarım anlar Ekim ayına aman Allah'ım harika güzel şanslar gelecek bayağı bir fırsatlar da yakalayacaksınız sevgili arkadaşlar Tabi sağlıkla alakalı güzel haberler de alacaksınız bazı arkadaşlarım var tamam rahatsız olmayan yok diyemem rahatsız olanlar var yok demiyorum sevgili arkadaşlar hastanede yatan var yoğun bakımda yatanlar var onları ben zaten karıştırmıyorum bizim işimiz benim gibi gördüğünüz gibi ila ayağı tutan sevgili beni izleyen evinde işinde gücünde olan sevgili ikizler arkadaşlarım tamam mı canlar? Evet çok güzel harika biraz biraz biraz daha sizin akıllı mantıklı olmanız lazım sevgili arkadaşlar bir miktar sabredin sizlerde muradınızı alamadınız güzel şeylerle sizlerde karşılaşacaksınız şöyle hayırlısıyla Ekim ayını atlatmanız lazım küslerinizde barışlar var biraz sorumluluk duygunuz da artabilir iş yükünüz de artabilir ki artışlar öyle görülüyor sizde hiç merak etmeyin güzel güzel Küçük çaplı da olsa haberleriniz sizlerinde gelecek. Yalnız bir miktar, çok değil ama bir miktar sabır bakın. Şu iç kısma bakmayalım. Benim tabağımın orasında bir çıkıntı var canlar. İç kısımda tel ve kalıyor. Aşağıya inmiyor. Bu tabağı da böyle yapmış fabrikası. Onu saymıyoruz. Bunu aşağıya indi farz ediyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu çevreyi görüyor musunuz? Aslında kızıyorlar bana bunu niye gösteriyorsun diye. Ben de göstermek istemiyorum ama yine de çevirdim sizden tarafa. Göstermeden de geçemeyeceğim canlar. Bakın terahlık geliyor dışarıdan. Şöyle ben kendime çevireyim. Beni eleştiren bazı zatlar için. Tamam olabilir. Onları da boş verelim gitsin. Sevgili arkadaşlar şöyle suyun akıtalım. Sevgili ikizciklerim benim. Tertemiz yere doğru gideceksiniz. Sevgili arkadaşlar sizlerde hatta bazı sevgili ikizler arkadaşlarım İş hayatıyla alakalı, iş hayatı olsun, aşk hayatınız olsun veya genel yaşantınız olsun tamamen artık geçmişe örtüyü çekmiş olan arkadaşlarım var. Zafera doğru giden ikizler var. Murada doğru giden ikizler arkadaşlarım var. Çok güzel, harika. Yine söylüyorum bazı ikizler arkadaşlarım ama aşk hayatında ama iş hayatında. Nasıl diyeyim böyle bir anda karar almak isteyeceksiniz. Ekim ayı içerisinde aşk veya iş. Çünkü çıkmamış bakın. Ne balık çıkmış ne kalp. Ne olduğu belirsiz bir şey bu. Bir anda atağa geçiyorsunuz. Karar alacaksınız. Uçradı örneğin masanın kenarına geldiniz. Aşağıya attım atacağım hesabı. Ondan sonra vazgeçeceksiniz aldığınız karardan böyle bir duygular içinde olacak sevgili ikizler arkadaşlarım biraz tırmanma bekliyor sizi kuşlarınız havalanmış güzel temiz haberlerini size doğru gelecek Aa, barışlar var düğünler var sevgili bazı çiftlerimize söylüyorum bunu ikizler çiftleri karamsar düşünmeyin bakın karanlığın altında kalmışsınız burada lütfen karamsar düşünmeyin oysa ki yolunuz var ya tertemiz yolunuz var arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size İçimiz karardı mı ne kadar olumsuz düşünürsek o kadar üstümüze kara bulut çöker bazı sevgili çift arkadaşlarım evli olan ikizler arkadaşlarım o kadar karamsar düşünüyorlar ki aşk hayatlarıyla alakalı iş hayatlarıyla alakalı hiç öyle düşünmeyin öyle düşünmeyin üstünüz açık bakın sizin üst kısmınız açık tertemiz üstünüzde hiçbir şey yok sadece şu karanlık var tertemiz çok güzel barışlarınız var. Kuşlarınız havalanmış. Tertemiz haberler alacaksınız sevgili arkadaşlar. Evren size ne mesaj veriyor? Ona bakalım. Ne diyor evren? Ekim ayı içerisinde sevgili ikizler arkadaşlarıma bundan sonra sizlere mesajla vereceğim canlar. Size ne mesaj veriyor biliyor musunuz sevgili ikizler? Bay, bayan, yaşlı, genç hepinize söylüyorum. Geçmişin olumsuzluklarına lütfen örtüyü çek diyor. Sakın sıkıntılardan kaçmaya kalkma, yeni bir doğuşa doğru gideceksin, bir miktar sabırlı ol, senin olan sana gelecek diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma, tamam, lütfen kötülere diyor gönül vermeyelim, kötülere inanç duymayalım, acı çekmeyelim diyor. Özellikle de partnerlerimize sevgili arkadaşlarım, sevgili ikizciklerim benim burada gördüğüm kötü şeye istinaden bunu sizlere anlatmak istedim. Lütfen öyle her yolumuza çıkana her ne bileyim cazibeli bakış, bir yan bakış veya bir düz bakış veya bir hoş bakış her hoş bakışa lütfen aldanmayalım. Hakkımızda iyi şeyler düşünmeyebilirler tamam çok iyi seçmeliyiz partnerlerimizi. Mutluluk her zaman yakalanmaz. Değil mi canlar? Geçmişe örtü çekiyorsunuz. Geçmişin olumsuzluklarıyla yaşamıyorsunuz. Evren size bunu öneriyor. Sıkıntılar var mı? Tamam. Dışarıya çıkalım. Gezelim, dolaşalım. Sevgili arkadaşlar. Gezelim, dolaşalım. Şöyle bir hava alalım. Bir ferahlayalım. O ayrı bir şey. Ama kaçmıyoruz. Sıkıntılardan kaçmıyorsunuz. Olduğunuz yerde şükredeceksiniz diyor evren sizlere tamam sizlere evren bu mesajı veriyor canlar ondan sonra diyor feraha doğru gideceksin tertemiz yere doğru gideceksin yavaş yavaş güzel haberler alarak değişimlere gideceksin maddi olarak çok güzel çıktı sizde Vallahi valla sevgili ikizler arkadaşlarım bir verim bir bolluk gelecek sizlere hadi bakalım. Sadece biraz sabır. Lütfen geçmişin olumsuzluklarını silelim. Bakın geriye bakış yapıyoruz. Gitti o. O tamam o gitti. Eski eskide kaldı. Lüksü bekliyoruz artık. Ve çok da kanak olmuyoruz. Değil mi canlar? Kanmıyoruz kimseye. Hoş bakışlara aldanmıyoruz. Hoş sözlere de kapılmıyoruz. Şöyle çevirelim. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım. Kısa tutmak için birer kart açmak durumundayım canlar 16. dakikadayız şu anda iş hayatında görüyorsunuz değil mi bir bolluk bir verim var sevgili arkadaşlarım güzel haberlerde alacaksınız sevgili arkadaşlar bakın geriye bakış yapacaksınız nerede kaldı o eskinin olumsuz berbat günleri diyeceksiniz aman aman bir daha da gelmesin aşk hayatınızda hakkınız olanı bekliyorsunuz bakın lütfen beklemeye de devam edin yolunuza her çıkana bu insana kapılmayın bu kişiye kapılmayın değil mi canlar çünkü görüntü bizleri mutlaka yanıltacaktır sizleri seviyorum sev sevgili ikizler arkadaşlarım benim bakın ihtişam lüks bazı arkadaşlarım için de şöyle diyebilirim bazı arkadaşlarım risk alabilirler bakın birileriyle tanışmak için gözünüze birilerini kestirebilirsiniz bundan dolayı risk alabilirsiniz bazı ikizler arkadaşlarımız zaten bekliyorlar bakın burada gerçekten de kaderimdeki kişi gelse de şöyle elinden tutsam diğer yaramazlara da sırtımı dönsem bekle güzel kardeşim Allah mutlaka o kişiyi size gönderecektir yalnız biraz sabır tamam geçmişin olumsuzluklarını siliyoruz ne yapıyoruz? olumlu düşüneceğiz her zaman olumlu gelelim sağlığınıza sağlık için ispat lazım diyor Bakın burada kendini ispatla diyor. Beden sağlığın için kendini ispatla. Nasıl ispatlayacağız? Sevgili ikizler arkadaşlarım. Başınız mı ağrıyor? Kolunuz bacağınız mı ağrıyor? Mide mi ağrıyor? Ne bileyim kalbiniz mi ağrıyor? Efendim oturmayalım oturduğumuz yerde. Kendimize bakalım. Nasıl ispat yapacağız? Elbette çaresini arayarak. Doktor doktor gezeceğiz. Hastane hastane gezerek çaresini arayacağız sevgili arkadaşlar bu şekil bu şekil bedenimize kendimizi ispatlamak durumundayız bakın görüyorsunuz değil mi burada fazla yormayın kendinizi biraz da dinlemeyi alın bazı şeyleri diyor efendim açılımın burada sizler için sevgili ikizler arkadaşlarım harika güzel çıktı her zaman söylerim dört dörtlük yaşantı yok sevgili ikizler arkadaşlarım bunun için ne diyor lütfen geçmişi örtüyü çek kızgın olduklarını, kırgın olduklarını affet, sıkıntılardan kaçma, biraz sabırlı ol ve kabuğunu kır diyor meleğim. Sevgili ikizler arkadaşlarım için olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vaktin geldi. Tamam bitti. Çok fazla kafa yormuyoruz. Sevgili arkadaşlarım her şeyin hayırlısı olsun diyoruz. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım Ekim ayı açılımınız tamamlanmıştır. Sevgili arkadaşlar